Vazda Asenklon motorun ileri geri çalıştırılması şimdiki sorumuz o input 0.0'ımız stop butonumuz 0.1 sağ sol butonlarımız input 0.3 aşırı kumöresini ilave ettik input e, gözü G0.0 ve G0.1'e sağ ve sol dönüşler şimdi üç Vazda motoru sağ sol dönüş yaparken iki türlü e, çalışma prensibi vardır bunlardan bir tanesi Sağ dönerken stoba basıp sola döndürmek veya sola dönerken stoba basıp sağa döndürmek bu birincişidir. İkincisi de sağ dönerken sol butonuna bastığınızda kendiliğinden durup sola dönmesi veya sola dönerken sağ butonuna bastığınızda kendiliğinden durup yani devrenin elektriksel olarak durup ee, öbür yöne dönmesi. Burada arasındaki fark nedir? Eğer stoba basarsanız stoba bastıktan sonra bir müddet beklenir. Hatta bazı devrelerde güvenlik açısından zaman rölesi de konmuştur. İşte motor e, stopa basıldıktan aynı şu kadar saniye sonra sağa dönebilsin veya sola dönebilsin şeklinde. Mekanik zorunları karşımız. Mekanik tabii, mekanik sıkıntılar için. E, stop butonuna basarak kontrollü bir şekilde durdururuz ve daha sonra istediğimiz yöne kontrollü bir şekilde başlatırız. Genelde kullanılan budur. Siz bunu elektriksel kilitlemen olarak kumanda dersinde gördünüz veya sembollü diğer de butonsal tetikleme olarak anlatılmıştı. Aralarındaki fark şudur. Elektriksel emelde stop butonuna bastıktan sonra de değiştirilebilir. Butonsal tetiklemede ise istediğiniz yön butonuna bastığınız zaman stopa basmasanız dahi istediğiniz yön butonundaki kontaktör çeker ha. Motor sağa dönerken zırt diye sola döndürmeye kalkarsanız belki e, 0,25, 0,30, 0,55 kW motorlarda bunu yaparsınız ama daha büyük bir şu motorlarda bunu yapmanız çok zor. Normalde motor kalkarken bile ne dedik biz size 4,5 ila 8 misli arasında bir akım çeker demiştik. Hele hele sağ giden bir motora sen sola git dediğin zaman bu akımın gideceği yerleri siz düşünün. Tamam Eee Önce şey yapalım biz, stop butonuna basarak devirin değiştirmeyi yapalım. Dikkat edecek olursanız iki ayrı devre parçası var. Yani birbirlerinden bağımsız elektriksel olarak bağımsız iki devre parçası var. Yani iki ayrı network ben bu işlemi yapacağım. Networklerden biri sağa dönerken, networklerden diğeri sola dönerdik. Başlayalım. Stop'u koyuyorum, input 0.0. In, ha aşağıda bunu koydum. input 0.3 bu neydi? stop bu neydi? Başka daha sonra bu yöne ait örneğin bunu sağ dersek input 0.1 q 0.0 bu neyle büyürüyorduk? q 0.0'la bu benim net 4 bilimde net 4 ikim vardı aynı net 4 fakat Yukarıdakinin ailesi fakat çalıştıracağı çıkış farklı input 0.3 bu sağ butondu, bu sağ, sağ çıkışlı input 0.2 sol. sol butondu. Bir, bir Müyürlemesi var, Input 01 sol çıkışımdı, Q0.1'i müyürlemiştik her ilgili derecelerinde ne yapıyorduk? Karşılıklı yasaklama dediğimiz kontakları atıyorduk. Q0.1'in buna, Q0.0'in buna. Yani ileri çalışırken, geriye geri çalışırken, ileriye çalışırılmasın diye. Evet. Bu da benim Network ee, Bu az önce söylediğimiz gibi nedir? Stop butonuna basarak ancak öbür yöne geçebilirsiniz. Tamam mı? Stop butonuna basarak direk öbür yöne geçiş yapılabilir mi? İstiyorsanız uğraşırsınız stop butonuna e, basmadan şey, direkt diğer şeyler yapabilir miyiz diye birbirlerinin önüne kapalı sınıf koymak bir çözüm olabilir. Butonları en açık en kapalı kullanmak bir çözüm olabilir. Ama dediğim gibi kontrolsüz buluşu yapan hiçbir şeyi e, mekanik olarak veya gerçek elektrik devresine ben tavsiye etmem. Tamam mı? Bunu ne olarak çözük Normal günü önemi olarak çözük Setle zetle bunu yapabilir miyiz? Setle zetle de yapabiliyorsunuz. Input 0.1 sağ bulunuyor. Setler Q 0.01 bit. Input 0.1 Q 0. özür. İki setlesi Q 0.2 yani sağ ve solu. Ne yapalım? Setle telim. Eğer sağ çalışmışsa, sol sol çalışmışsa sağ setlenemesin. 00 01 bu nedir? Sağ veya sol çalıştırmadı. Sağ çalışırsa sol kontağını açacağı için çalışmayacaktır. Veya sol çalışırsa sağın önündeki kontağını açacağı için sağ setlenemeyecektir. Burada ne yapmam lazım diye benim? Durdurmam lazım. Durduğum işlemi ne 00 veya Aşağı akın böylesi Q0.3 ile yapılır. Bu da gelsin. Resetlesin evet. Q0.0'dan 2 bit yani sağ dönse resetlensin. sol dönse resetlensin. Bu da set resetli olarak devrenin çözümü. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, az önce konuştuğumuz buydu. Ee, bir devrenin önce kumandasını çizeyim. Kumandasından PLC'sini çıkarayım dediğiniz zaman PLC'yi körletirsiniz. Program açtığımız zaman o ortadaki sütunda bir sürü komutlar vardı, tamam mı? O komutlar PLC'ye has komutlar. PLC problemi çözmeye başladığınız zaman PLC mantığı gibi düşünün. Kumanda mantığı gibi düşündüğünüz zaman bu iş yapamazsınız. İleride göreceğiniz konular var, karşılaştırma kontakları. Bir zaman rolisinin zaman değerlerinin veya sayıcının sayı değerlerinin karşılaştırılması. Tek başına sayıcılar var, tamam mı? İşte zaman haberesini getiren toplayıcı olanı var, set resetlerimiz var, i̇şte dallanma komutlarımız var, sayısal değer atama, sayısal işlem yapma gibi şeylerimiz var, komutlarımız var. Eğer da bu işi yapmaya kalkarsanız çok fazla piyas projesini ilerleyemezsiniz. Çünkü piyasi'nin kendine has komutları vardı, onları da kullanabilmeniz için direkt PLC projelerine PLC mantığıyla düşünüp öyle başlamanız lazım. Örneğin PLC projelerinde en çok bize kolaylaştıran işimizi set ve setlerdir. Mesela set özelliği normal kumanda da öyle mantıkta yapamazsınız ama o PLC sayesinde olur. O nedenle PLC PLC düşünmenizde fayda vardır. Tamam?